Sen beni bir tıp adamı olarak tanırsın belki ama yazar olduğumu da bilir misin? Peki ya yazdığım tıp kitabının Batı'da 400 yıl boyunca okutulduğunu? Beni Batı ve Doğu'nun en büyük hekimi saymalarının nedeni nedir? Merak ediyor musun? Tarihe saygı duruşu. Türk Tarih Müzesi ve Parkı.